Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции. 10 ноября на центральном командном пункте Министерства обороны состоялась встреча между министром обороны Азербайджанской республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром. На встрече обсуждались вопросы Азербайджана-турецкого двустороннего военного сотрудничества. Azam Hocam kavga bu galiba askerliğine yaşlıydı. Gördük ki Azam Hocam bizi besledi, korusunu sevir, korusuna dayanır. Biz gördük ki Azam Hocam askeri, Azam Hocam zalifi, Belkan'ın yanından hazırdır ve Belkan'ın onları canları seçti. Müdafaa Nazırı, Zahik Hazan'ın o kardeşim olmak üzere, bütün arkadaşlarım var, bütün kardeşlerim, var. hepinizi Sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepinizi en içten duygularla şahsım ve tüm Türk Silahlı Kuvvetleri adına, Türk Milli Savunma Bakanı adına en içten duygularla kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bu toprakları işgal etti Ermenistan. Bu işgalden sonra o işgali kaldırmak yerine bildiğiniz gibi Temmuz'dan itibaren de taarruzlarla, saldırılarla yeni yerler işgal etmeye devam etti. Bu artık öyle bir noktaya geldi ki bıçak yemeye dayandı. Azerbaycan siz yeter artık demek suretiyle bu öz toprakların ele geçirilmesi için karşı bir harekat başlatıldı. Ve çok şükür dün itibariyle de bu harekat belli bir noktaya geldi ve bu sonuç elde edildi. Bu sonuçta gerçekten sizlerin yaptığı, işgalden kurtarılan bu ele geçirilmesi de yaptığı, gerçekten tarihi değeri olan, çok önemli olan ve gerçekten Azerbaycan tarihine, Türk tarihine altı harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Bu tabi 44 günlük harekat, 44 günde başladı, bitti ama bunun 44 sene konuşulacağını emin olun. Bundan dolayı Azerbaycan ordusu ne kadar övünse azdır. Dolayısıyla Azerbaycan ordusunun bu başarısını biz gerçekten büyük bir saygıyla karşılıyoruz, hürmetle karşılıyoruz ve bunu da bütün işlerini de her zaman olduğu gibi tekrar tekrar tebrik ediyoruz. <gülüyor> bu operasyonlar, bu harekat, bu bir uyanıştır. Yani burada Azerbaycan ordusunun gücünü gördü. Dün gece sabaha kadar buradaki bakıyordaki butonları gördünüz, duyduğunuz, takip ettiniz. Fakat unutmayın, aynısı aynısı Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de vardı. Orada sadece gençler, sadece dışarı çıkanlar değil, bütün teyzeler, amcalar sabaha kadar dua ettiler. Herkesin gözleri yaşlı, kalp beni pır, pır atıyor. Buradaki efendim, Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarısını kendi başarılı olarak görüp, herkes sabaha kadar son sardaydı. Bu da bizim kardeşliğimizin, kardeşliğimizin, bir millet olmamızın çok açık ve net çarpıcı bir göstergesi oldu. Çok şükür Allah'a. Arkadaşlarım tabii bu tür başarılarda, bu tür harekatlarda en büyük başarı şehitlerimize ait. En büyük başarı gazilerimize ait. Bu vesileyle şahsı mesiler adına bu başarıda da hayatlarını ortaya koyup bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Onlar gerçeklerimizin başımızın tacı, onların hatırası, onların yaptıkları bu e, tarihe not düşmeyi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Üç renkli bayrağına mesut yaşa, Azerbaycan diyoruz. Evet. Yaşasın arkadaşlar, yaşasın Türkiye!